Çocukken okuldaki resim derslerine ek olarak her cumartesi sanat dersleri alıyordum. Yani çok fazla çizim ve resim yapıyordum. Yaşım ilerledikçe ilgim fotoğrafçılığa ve tasarıma yöneldi. Sanırım yapbozları ve problem çözmeyi her zaman çok sevdim. Çünkü bunlar mantığa dayalı ve içinde bir uyum var. Bu yüzden de matematiği hep severdim. İçinde bir cevap var ve cevabı bulup problemi çözebilirsiniz. Üniversitedeyken Pixar'daki işim gibi bir işin var olduğunu bilmiyordum bile. Grafik tasarım okudum ve bunu çok seviyordum. Lisansımı bitirmek üzereyken Ohio Columbus'da Space Jam filmi üzerinde çalışan bir animasyon stüdyosuna rastladım. Ve benim memleketimden birilerinin bir film yapıyor olması bana çok ilginç geldi. Sonra bir gün stüdyoya gittim, kapıyı çaldım ve orada stajı ayarlamaya çalıştım. Kimse anlam veremedi. Sen kimsin, randevim var mı gibi sorular sordular. Ben de sadece burada çalışmayı çok istiyorum dedim. Çok heyecanlı ve istekli olduğum <gülüyor> için benden etkilendiler. Ve yazın çalışmak için daha Ocak ayından bir yer arıyordum. Bundan da etkilenmişlerdi. <gülüyor> ve böylelikle orada yazın işe başladım. Character Builders isimli Columbus, Ohio'daki o stüdyoda 10 sene çalıştım birçok TV animasyon projesinde yer aldım. Bu sırada 3 boyutlu animasyon gittikçe popülerleşiyordu ama benim bu konuda pek bilgim yoktu. Şans eseri, yüksek lisansımın 3. ve 4. senesinde Pixar'dan işverenler programa geldiler. Alanındaki en iyi üniversitede bilgisayar destekli tasarım üzerine çalışıyordum ve bana teknik yönetmenlik işi teklif ettiler. Yani yüksek lisansım bitirince Pixar'da çalışmaya başladım ve o günden beri de buradayım. Ben gölgelendirme ve grooming yapıyorum. İlk başlarda gece ve gündüz çalıştım. Önce objeleri gölgelendirdim, sonra karakterleri ve bazı setleri. Aynı projelerde grooming de yapmaya başladım. Ardından da uzun ve kısa metrajlı filmlerde groomer ve karakter gölgelendirme sanatçısı olarak çalıştım. Groomer ne iş yapar? Groomer karakterlere kürt ve saç ekler. Mesela ıslanmış bir köpeğin çok çok daha zayıf gözüktüğünü hayal edin. Aynısı hayvan modelleri için de geçerli. Vücutları çok daha küçük ve doğru silüeti vermek için tüylerle şekillendirmelisiniz. Yani groomingde modelleme ve gölgelendirme birlikte yapılıyor gibi. Modellemeye benziyor çünkü karakterin silahetini düşünüyorsunuz ve doğru şekilde gözükmesi için uğraşıyorsunuz. Gölgelendirmeye benziyor çünkü objenin yüzey görüntüsüne de bir yandan etki ediyor. Sevrimli Canavarlar Üniversitesi filmindeki art karakteri benim favorimdi. Bir yaya benziyor ve çok değişik pozisyonlarda dolaşıyordu. Onu doğru şekilde hareket ettirmek ve tüylerinin doğru yerde, düzgün gözükmesini sağlamak epey uğraştırıcıydı. Bunun üzerinde çalışmak çok eğlenceliydi. Alabildiğiniz kadar iş alın, bulabildiğiniz kadar ilham verici insan bulun ve onlarla vakit geçirin. Etrafınızda sizden daha iyi insanlar olsun çünkü yaptığınız iş ancak böyle gelişebilir.